En son ne zaman şifreli bir mesaj gönderdiniz? Eğer bir web sitesine girdiyseniz ya da mail attıysanız cevap büyük ihtimalle son bir saat içinde olabilir. Fark etmesek de gündelik hayatımızda kod ve şifreleri sürekli kullanıyoruz. Çünkü özel mesajlaşmalarımızı bile genellikle halka açık bir ortamda yapıyoruz. Eğer kodlama olmadan iletişim kurmaya çalışsaydık güvenli olmayan ağlarda mesajlaşmak, Taksim Meydanı'na gidip en büyük sırlarımızı haykırmak gibi olurdu. Tabi bir farkla yanınızdaki milyonlarca insan da aynı şeyi yapıyor olurdu. Bir bilginin gizliliğini korumak için mesajlarınızı arkadaşlarınız tarafından okunabilen ama düşmanlarınız tarafından okunamayan kodlar şeklinde göndermelisiniz. İletişim için kullanılan kodlar ve şifreler tarihteki neredeyse bütün büyük savaşlarda önemli rol oynamıştır. Mesela Antik Roma'da Sezar generalleriyle şifreli iletişim kuruyordu. 200 yıl sonra şifre kırıcılar Alman enigma kodlarını kırarak 2. Dünya Savaşı'nın daha kısa sürede bitmesini sağladılar. Ama kodlar sadece krallar ve generaller için değil. Günümüzde hepimiz online alışveriş yaparken ya da arkadaşlarımızla konuşurken kodlardan faydalanıyoruz. Diyelim ki bir arkadaşınıza sırrınıza paylaşmak istiyorsunuz. Siz şifreli bir mail göndermek için tuşa bas. Neler oluyor bir bakalım. İlk olarak internet sağlayıcınız bir anahtar belirlemeli. Bu çok büyük bir sayı. Bu sayı mesajınızı şifrelemeye yani başka bir deyişle kilitlemeye yarıyor. Ve tabii ki daha sonra da bu kilidi açmaya yarayacak. Ama anahtarı yani şifreyi internet üzerinden gönderemezler. Çünkü hatta girmiş biri şifreyi öğrenebilir. <gülüyor> şifreyi de mesajla birlikte göndermek kapının üzerinde anahtar bırakmak gibi bir şey olur. Bu yüzden harika bir numara çeviriyorlar. Buna açık anahtarlı şifreleme deniyor. Şimdi size tarifini vereceğim. İki tarafta da herkese açık bir sayıyla başlıyoruz. Sonra bir tutamda kendi gizli sayımızı ekliyoruz. Ve eklenen sayıların tahmin edilememesi Için bunları tersi yapılması çok zor bir matematik işlemlerle birleştiriyoruz. Sonra da iki tarafın ellerindeki şifreleri değiştiriyor ve aynı şeyleri bir kere daha yapıyoruz. Kendi gizli sayılarımızdan da bir tutam ekledikten sonra karıştırıyoruz ve işte gizli anahtar. Tarifimiz burada sona erdi. Önemli olan iki tarafta aynı tarifi kullandılar ama kattıkları gizli malzemeyi birbirleriyle paylaşmadılar. İşte bu yüzden anahtar güvende. İnternet sağlayıcınız bu mesajı göndermek ve gizlemek için de bu tarifle elde edilen anahtarı kullanıyor. Mesaj arkadaşınıza iletiliyor. O da aynı anahtarı kullanarak bu süreci tersine çeviriyor ve sizin yazdığınız gizli mesajı görüyor. Tabii bu sürecin arkasında matematik kod ve şifrelerle kendi bizzat uğraşmadığı için olup bitenin farkında olamayabilir bir mail için ne çok uğraştık of aslında bu sürekli olan bir şey. İnternet üzerindeki iletişimde her zaman göz açıp kapayıncaya kadar oluyor ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Korkutucu olan ise her ayrıntı ya da internette yaptığımız her işlem şifreli olmayabilir. Mesela online ödeme işlemleri şifreli ama arama geçmişiniz ya da mesajlarınız değil. Mailler biraz karışık, genelde yollanırken şifreli oluyor fakat bazen gönderdiğiniz kişiye varana kadar şifrenin kırılabildiği de oluyor. Bazı siteler site üstünde yapılan hareketleri şifreleyebiliyorlar. Bunu yukarıda çıkan kilit işaretine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer bu işaret yoksa oraya yazdığınız her şeye dışarıdan ulaşılabilir demek. İşte bu yüzden farklı yerlerde kullandığınız şifrelerinizin birbirinden farklı olması ve güvenli olmayan herkese açık kablosuz internetten uzak durmanız çok önemli. Yoksa mesajlarınıza bu işi yapmayı kafaya koymuş biri ulaşabilir. Ayrıca bir tarihi gerçekle yüzleşmenizi istiyorum. Bugüne kadar kırılamayan hiçbir şifre olmadı. İmkansız gibi görünen neredeyse her şifre kırılmıştır. Belki de şu an kullandığımız zırhta bir zayıf nokta var ve henüz kimse keşfetmedi. Ya da kim bilir belki de keşfetti bile. Ve bu bilgiyi kendine saklıyor. Bir dahaki sefere en gizli sırrınıza aykırırken biraz daha dikkatli olun ve onu yeterince iyi gizlediğinizden emin olun. Olun. Eğer bu bilgi başka birinin eline geçerse neler olabilir sadece bir düşünün.